Bugün 23 Ocak, 2022 Pazar, Güneş günündeyiz. Ay, 1.02'de terazi burcuna geçecek. İlişkiler, ortaklıklar, eşitlik ve adalet gibi kavramlar önümüzdeki iki gün daha fazla gündemimizde olabilir. Sabah erken saatlerde ay, kova burcunda birleşen güneş ve merkürle üçgen görünüm yapacak. Zihinsel ve sosyal enerjiler sabah saatlerini güçlendirebilir. Hukuksal işler, mahkeme, davalar, yüksek öğrenim, uluslararası işler ve seyahatlerle ilgilenebilir, girişimlerde bulunabiliriz. Bu konularla ilgili önemli ve bilgili kişilerle görüşmemiz ve danışmamız da mümkün. Güneş ve Merkür bugün kova burcunda birleşecek. Zihinsel ve bilimsel faaliyetlere ilgimiz artabilir. Olaylara daha idealist yaklaşabilir, büyük hedeflerimize odaklanabiliriz. Bireysel, özgür ve orijinal fikirler üretmemiz mümkün. Kişisel düşünceler ve inançlarımızda sabit eğilimlerde gösterebiliriz. Akşam saatlerinde terazi burcundaki ay, oğlak burcunda gerileyen venüsle dik açı yapacak. Yakın ilişkiler ve kişisel konfor alanlarımızda bazı memnuniyetsizlikler oluşabilir. Çevremizdeki kadın figürlerle ilişkilerde zorlanabiliriz. Geçmiş bazı düşünce ve duygu kalıplarının etkisinde daha fazla kalabilir, depresif eğilimler gösterebiliriz. Akşam saatlerinde şartları fazla zorlamadan içsel dengemizi korumaya özen gösterelim. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.